Terazi burcu kadını nasıl tavlanır? Terazi burcu kadını güzel, çekici, bakımlı, estetik, yaşama sevinciyle dolu tavırlarıyla dikkat çeker. Genelde iyi kalpli, iyi niyetli, alttan alan, sempatik ve hoşgörülü erkeklerden hoşlanır. Sürekli kendi hislerine göre kararlar alan, anlayıştan uzak duran erkeklerle ilgilenmez. Terazi burcu kadını diğer erkekler tarafından hemen fark edilir. Çünkü karşı korunmaz bir cazibesi ve karizması vardır. Eğer terazi kadını erkeğinin kendini sevdiğine inanırsa ondan daha fazla sadık ve şevretli bir partner olur. Onun için öncelikle evlilikte aşk, sevgi gereklidir ve sevmediği, sevilmediği bir ilişkiyi kesinlikle devam ettirmez. Sorumsuzluktan haz etmeyen terazi kadını sürekli ilgi ve alaka bekler. Karşısındaki konuya sabırla yaklaşan, dinleyen, onun yanında mutlu, rahat ve huzurlu hissettiği erkeklerden hoşlanır. Bencil olanları sevmez. Onların terazi kadını karşısında şansı çok azdır. Mantığına, aklına ve kalbine yatmeniş hiçbir şey terazilerin etkilenebileceği konulardan değildir. Bu nedenle mantıklı adımlar atarak onu ikna etmeniz gerekir. Terazi burcu kadını yalandan, dolandan her zaman nefret eder. Bu nedenle yalan söylemeden istediğiniz neyse dile getirmeniz, anlatmanız önemlidir. Açık, yalansız ve dürüst konuşan erkekler bu kadınları çok daha kolay ikna edebilir. Terazi burcu kadını çok detaycı bir kadındır. Üzerine tasarlanmamış, düşünülmemiş herhangi bir planı hemen fark eder, dikkatini çeker ve bu size karşı yargılı olmasına neden olur. Onu ikna etmek istiyorsanız detayları, ayrıntıları düşünmeli, konuyu en ince ayrıntısına kadar gözden geçirmelisiniz. Ayrıca hediye almaya da vermeye de bayılırlar. Terazi kadının estetik duygusunun yüksekliği nedeniyle onu etkilemek ve ikna etmek istiyorsanız hoş şık, alımlı ve güzel bir görüntüye sahip olmanız lazım. Bunun yanında romantizmden, incelikten ve kibarlıktan uzaksanız, terazi burcu kadının karşısında ne yazık ki şansınız olamaz. Terazi burcu kadınları için güven her şeydir. Eğer onu elde etmek istiyorsanız, öncelikle size güven duygusu ile bağlanmasını sağlamanız önemli. Terazi burcu kadınları ikna etmenin en başında ilgi yatmaktadır. Tam anlamıyla ilgi ve alaka meraklısı olan teraziler, kendilerine özen ve itinan gösterilmesine bayılır. Hem kendileri hem de sosyal çevrelerindeki insanların onu düşünmesi, ilgilenmesi, alakadar olması ve bakması terazilerin mutlu olması için yeterli olur. Terazi burcu kadını elde edinmek için eliniz sürekli onun üzerinde olmalıdır. O istediği zaman her an ilginizi göstermeniz kolayca ikna edilmesini sağlayacaktır. Hislerinizi, duygularınızı açık etmeniz, ilginizi göstermeniz onun kalbini kazanmanızı daha da kolaylaştırır. Terazi kadını ile ilk buluşmanızda yarattığınız izlerim çok önemlidir. Daha sonra sizin hakkınızda nelere karar vereceğini, ne düşündüğünü sizin verdiğiniz bu izlerin belirler. Özellikle özgürlüğüne göstereceğiniz saygıyı anlarsa, terazi kadını etkilemeniz daha da kolay olur. Saygılı biri olarak onun attığı adımları desteklemek, yaşantısıyla ilgili aldığı kararların arkasında durmak ve her şeye rağmen tek başına bir birey olduğunu göstermek son derece önemlidir. Terazi kadını için dünya bir tarafı arkadaşları bir tarafadır. Arkadaşları için her şeyi yapabilecek nadir uçlardan biridir. Bu nedenle herhangi bir konuda terazi kadınını elde etmek isterseniz arkadaşlarını aracı olarak kullanabilirsiniz. En sevdiği arkadaşını aracı olarak kullanmak hayır diyememesi için iyi bir neden olabilir. Terazi kadınını elde edebilmek için ortak noktaları keşfetmeniz, öğrenmeniz önemli. Sizinle ortak konuda kesiştiğini fark ettiği an ortak noktalardan yola çıkarak daha kolay ısınması mümkün olur. Bu özelliği sayesinde hangi konuda olursa olsun terazi kadının ikna etmeniz de kolay olur. Gün içinde yaptığınız aktivitelerin ortak oluşu, terazilerin ilgisini uyandıran konuların sizinle alakalı istekli oluşunuz ikna etme çabalarınızın sonuç vermesini sağlar. Terazi kadını herhangi bir konu hakkında ikna edebilmek için ısrarcı olmak, üzerinde durmak son derece önemli. Kolay pesiden ve bir an önce oldu bittiye getiren kişiler terazilerin gözünden asla kaçmazlar. Müca mücadeleci ve ısrarcı erkeklere hayran olan terazi kadını kendini ikna etmek isteyen kişilerin bu netillikleri taşımasını bekler. İkna konusu basit bir konu diyelim. Evlilik teklifi de olsa bu kadınlar uzun uzun düşünecektir. Ne kadar ısrarcı olur istediğinizi ona gösterirseniz sonucun olumlu olması daha kolaylaşır. Karşısındaki insanlara her zaman çok güvenirler ve çoğunlukla da ağır darbe alırlar. Darba yerler yine güvenirler, akıllanmazlar. Ders çıkardım derler ama yine aynı hatayı yaparlar. En değer verdikleri duygular vefa ve güven duygusudur. O yüzden her bir terazinin değer verdiği şey budur. Üzerine diye erkekseniz o terazi burcu kadının sakın onu kandırmaya kalkışmayın. En küçük yalanınızı yakaladıkları anda bir daha güvenini kazanmanız zordur. Her zaman detaylarda bu olurlar. Her şeyi en ince detayına kadar araştırıp öğrenmek isteğine ve yetkisine sahiptirler. Gizli kapaklı, yalanlı dolanlı iş çevirip kendinizi akıllı zannetmeyin. Her zaman kaybedersiniz. Hediye almaya ya da vermeye bayılırlar. Aranız bozuk ise ufak bir hediye ile gönlünü alabilirsiniz. Manevi değeri olan yüksek hediyeler onları mutlu eder. Ama her zaman bereşişi bitirmeyin. Dikkat çeker. Terazi kadını kedi yavrusu gibi ilgi, alaka, sevgi ister. Canı sıkılmış...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 Veya bir, bir konu hakkında bilemediğimiz şeyler, bitkisel kürle ilaçların yapımları, iddia formülleri, sonra e, ortaöğretim e, lise fizik matematik e, derslerinin anlatımı, efendime söyleyeyim. Sonra evcil hayvanlar hakkında bilgiler, onların e, satan dükkanlarda çektiğimiz videolar, bazı işyerlerinin videoları.